Üstoluk Kralı olan hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte ben Emre'im Bu güzel evlilik Brawl Stars'a Albay Raff'ı Albay Raff'ı mı oluyor birader? alacağız şimdi Kronlar rafmış, Ne fark eder Raff'tır bizim için Albay'dır Aynı şey tamam tamam aynı şey Evet şimdi Albay Raff'ı alacağız Önce zaten Brawl almıştık Şimdi fazla zaman geçmeden Bir, bir hafta falan oldu Artık Albay Raff'ı alıyoruz ve Max'lamaya çalışacağım Artık max alabilir miyim? Bu kadar sandık falan filan var ama bakacağız bakalım. O zaman alıyorum abi. Evet geldi yavru. <gülüyor> Tüm yıldız güçlerini, güç puanlarını falan buna vereceğim. Neredesin kardeşim? Şurada gördüm seni evet. Bakayım şöyle elmasları alalım. Sandıklardan güzel bir şeyler bekliyorum. Paraları. Niye böyle ayrı alıyorum? Sorgulamayın. Şöyle yüzlük var. Bunlar buna vereceğim. Dokuz ee, yapabilirsem, bir de yıldız gücüyle çıkarmaya çalışacağım. Olayımızı. Evet, şurada başa abi. şuradan başlayalım. Hadi bakalım ya Allah bismillah. Üçlük tamam hep vermeyecek. Aa üzücü. Bir yani diğer hesabında olduğumu sandım. Tabi sandım, üzüldü ben evet. Şu an hiç vermiyor ona ya. niye vermiyor? albaya 30 tane, ne, nedir ya? Albay nedir ya bu kadar az gelmesinin sebebi. Mesela yıldız gücü bir karakter falan ekstradan bir şeyler çıkaralım, bu hesapta fazla bir şey mi yok? Bu benim yana hesabım. Hiçbir şey vermiyor, Hiçbir şey vermiyor. Adam bir akısuar verir be, o kadar şah çöz ya. Bu, bunun için olamaz diye, o kadar altın biriktirdim ben bir de bu kadar yükseldeceğim diye. O alamayacağız yıldız gücünü. Çünkü hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey vermeyince, bir anlamı yok. Alalım paramızda Aha, yıldız gücü. Darley'nin yıldız gücü. Ha Darley'nin yıldız gücü yok, duran üzere durdu. E, olmadığı için geldi tabii ki de. Şuan paramız, e, paramız güzel. Şimdi savaşçılardan Albayı yükseltelim. Bakın en çok en aşağı inelim. Tamam yükselt yükselt. Kaç olduk hocam? 4 5 Şurada var. Hadi abi hadi abi. Buradan bir büyük açıyoruz ve Yine fazla şey gelmedi. Hadi kardeşim donma be 9 saniye Tam bu kadar Yükseltmemiz bu kadar abi bu kadar yükseltebildik Şu an bu elemanla görevimiz mi var lan bizim? Nasıl lan? Oha Abi böyle bir şey mi var? Çok iyiymiş he Özel görev 61 gün he, ayrı bir şekilde veriyor bu görevi Muhtemelen Brawl Passi alanlara özel mi acaba? Emin değilim. Diğeri savunma bakmam lazım. Harbi ilk defa görüyorum şu anda böyle bir şey. Yeni olmalı, yeni. Neyse gideyim. Bir, bir deneyelim. Şurada görevimiz varmış. Bir kel atak. Hadi bakayım Albay Reis. kaç gün maqsarım ben bunu. Demiyorum. Bunun mermileri secure'du. Bakıyoruz şöyle, secure. Doluş hızı, yani idare eder. Oha bayağı vuruş arttı. Bakayım, bayağı güzel vuruş. Demin şey aldığım için de olabilir, hayır bir mesela. Oha şimdi ben iksirliyim birader, bir daha üstüne iksir alırsam. Ne olur ultra atom falan mı alıyorum ben? Güzel. Baya haşmetli bir şey oldu. Gelin maim. Şuradan bir şuraya bir, bir meteor meteor bir şey atayım. Gel buraya gel. Sen de gel. Şu, şu uzun saymış keşke ya. Şöyle, Rico gibi sektirmek istiyordun. Gene iş yapıyor yani. Çift olması. Güzel. Şaşı bir kardeşimiz bir tane gözü görmüyor, diğeri de şaşı gibi bir şey, garip. Şu an seri seri maçlarda geliyor. Çok kolay maçlar, çünkü düşük kupa. Ne, sen pusuyon mu lan? Lan pusucu. Gel buraya. Benim garibime gidin şahab, şey biz bu, bu şey aldık mıydı? gücünü aldık aldığımızda ölüne kadar gitmiyor abi. Hatta bazen maçlarda tek gelen böyle adam atmadına falan böyle yine doğduğunda ölüp doğuyor. Futbolda falan şeyinde. Yani bir şey olmuyor adam yine böyle öldüğü gibi aynı şekilde gücüyle tekrar doğabiliyor. Adamlar da gel ben öldür diyor ya botlar Merak <gülüyor> ettiniz Gel bakayım buraya Bir mermi değdi Şöyle yolunu kessem ben bunu Allah Allah Bina IQ bu, bu arada duvarı yıkmıyor abi Şey attığımızda ultisini attığımızda Lan lan lan Deneyebiliriz hatta bir, bir tane vursaydım iyi, Vuramadım. Bir tane de futbolma, futbola girek. Clean shot. Şöyle bir denemek istiyorum. Şöyle düz atsak evet güzel. Tamam tamam. Bir köpek uğulması da yap sonunda. Öldüğünde bir it uğulması duyduk. Dövsen mü? Nerede şu dur. Hadi oğlum be ya oğlum ne mal adamsın ya. Bak şöyle atayım. Duvar. Oha duvar yıkıldı. İlk başlarda yıkılmıyordu. Aman ya O yine garip. Ya şu sürekli beta değişiklikleri neden oluyor bilmiyorum. Kim aldı lan onu? Bizden birisi kattı ya. Şunu ben alayım. Takımdaki kişiler de alabiliyor. Takımdakiler de güçleniyor. Bence gayet hoş. Güzel bir şey ya. Şu duvar yıkayım ben o zaman. Aa, o değilmiş lan. Nasıl iş lan bu? Neyse. Onu kim yıktı? O zaman Broke yıkmıştır herhalde. Çünkü karşıda yıkabilecek kimse yok. Aynen Broke yıktı o zaman onları. Onu bana, onu bana sal, onu bana sal Nurullah. Evet, Hedele koşuma. Mükemmel mükemmel akıyoruz o zaman bununla bir 750 kupa yaparız çok rahatır yaparız ya şu an 30 kupayı göre yerli Türk işi anlamsız ya şu maçlar çok sıkıcı oluyor ya sevmiyorum abi başta bir aksiyon olmuyor şunu ben alırsam mükemmel olur sen ne yapıyorsun sen ne abi? Bu da Nurettinmiş lan bu nasıl iş? Biri Nurettin gelir, biri Nurluğah gelir, biri Baba Pro. O da elde böyle Türkleri Türkleri görüyorum lan ben bu oyunda artık. Türklerden başka oynayan yok mu lan bu oyunda acaba? <gülüyor> Garip. Hadi, hadi Nurettin be, hadi be Nurettin be. Allah miyarabbi? Ondan salak, karşıdaki bundan salak. Hadi oza arkadaşımızı. Yani şöyle biraz zorlanacağım bir şey istiyorum. Evet güzel olur. Şurada Central Park. Buraya girsem. hızlatmaya gireceğim abi. Bir ödül hava yapayım. Ödül havanda bir maç atayım. Ne kadar haşmetli olduğunu burada görelim. Yani şu çifte vuruş. Yani. Dek getiremiyorum abi. Nasıl bir şey Heh, Evet böyle. Evet bu Arabi çıktı. Nurettin'le ya da Nurullah'la böyle işimiz yok. Ne nereye Hop lan lan şerefsiz. Bak size yıldız gönderdim bak. Afferm. Sen ne bekliyorsun Allah mı yarabbim ya? Yani. Kardeşim bu kadar mal olunmaz ya. Yani. Onu bana səl kaydetme mağlupuz belki lazım olurdu alsaydınız ha. Şşş. İyi ki almamışsınız. Adam durduğu yerden kile alıyor ya böyle bir şey var mı ya? Bu nasıl bir OP'lik? Bu nasıl bir oyunculuk abi? Böyle bir oyunculuk görmedim ben hayatımda. Ya şu an tam tüm takım arkadaşlarımız var. Hatta ben bir deneme olsun diye öleceğim ileride. Şu an ben de gücüm var şu anda tekrar doğduğumda yok gibi duruyor Evet yok şöyle bir bir, bir, bir tane şöyle sağlam lan bir tane lan oğlum iki, iki, iki vermi denk gelmedi bir oha o nasıl sekti lan şu an 1250 vuruyorum şu anda atıyoruz tekrardan abi kaç vuracağız tek deneme 1500 Artık 250 fazla da vururuz. güzel güzel Abi biz önündeyiz. da yollayalım şöyle. Çok iyi lan. Evet, izvin. Yine yine izvin. Evet bu da böyle güzel bir videosu mülader fazla beklediğim gibi olmadı ama yine de almayı almak güzeldi evet kanala abone ol olun lütfen abone olun ya artık nedir bu ya kaç yıldır video çekiyoruz şuraya atıyoruz yok kardeşim ya. neyse hadi kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın